başladım. <gülüyor> Allah tezlere <cezası>. benziyor <Ortayı yapacağız> ya. Ortada iyi ya. Ay ama böyle ya. Çılgın şey. Hadi bakalım. Çıldır Bak, be. Bak koyan asyan da oraya. Oraya Eriyor. Yansın ya. Ezin, <gülüyor> kaç, kaç, kaç. <gülüyor> Depo niye yanmadı lan. Bize orası yanması lazım Asıl. Bana çekti ne? Çengiz renk! Çengiz renk! Ana bak. Öyle bir kadar kendimi mangala bak. Öyle. O niye? Ana! Adem burada hemen aldın. Odun mu açıyorsun işte. Yanma mu açıyorsun işte. Yurduz da yakar patlamaz Mehmet ne yapayım Mehmet onu atıyor. Ya maçı attı. At ne yaptım? Ye. Al ze yan. Beni şişe yanı yani iyi bu abi hı daha güzel rengi de güzel Şey, Selamün gençler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ki mobilet topluyoruz. Mobilet çok böyle ızdıraplı geçiyor bize. Çünkü parçalarını bulamıyoruz. İzmir'de oturuyorum. İzmir'de bunun parçalarını bulamıyorum. Yani siz düşünün. Hani şöyle aldım. Egruzunu, cartını, jurtunu, direksiyonunu. Işte Şöyle şunları aldım. Gözüküyor bilmem da bak. İşte 19-19 karbüratör vesaire aldım. Şurada depo şeyleri falan var. Burada eski motorumdan kalan çamurluğum varsa onu siz verin. Şurada arka çamurluk var. Onun arkasında mafsal var. Ona şey yapacağız. Nikelaj yapacağız. Nikelaj dediğim polisaj yapacağız. Eski ön çamurluğum şöyle. Böyle biz yaktık bunları. 2000 kaç senesinden beri bir kim bilir çürümüş artık. İşte bizim şu ön başa, ayaklık, onları buraya astarladık, bekliyoruz. Ön tarafa bu göstereyim. Şasemizi astarladık. Şasede herhangi bir kaynak vesaire bir şey yok. Şu ön çamurluk Peugeot'u. Arkadaşlar da Peugeot'un paroluyor. Bunlar bizim şeylerimiz. Ön çamurluk sıfır aldım. Yan kapakları sıfır aldım. Bunları sıfır aldım. Bu vardı. Direksiyon zaten değişecek. Ammaşar izin para yapacağız birazdan. Boyası kırmızı olacak. Şöyle bir arkadaşım buldum. Orujine. Uğraşıyoruz. Ali Bey nasıl olacak bu işler Ali Bey? Olacak mı? Ya? Olacak mı? Devam Kios'a. parasını yavaş yavaş bitiriyorum. Daha şey yapmadım, bunları ayarladım. Daha saat gecenin 11 falan oldu herhalde Arkadaşlar bu seviyeyi oynuyorlar. Kırmızı kıyıyor şimdi. Ali Baba boyuyor Hayırlı işler abi. Ali Baba, oluyor mu? He? Şansı yok zaten olamayız. <gülüyor> Oğlum zaten boğulduk. <gülüyor> i̇çeri atıyoruz. Evet gençler boya attık, cilayı attık. Biz gidiyoruz artık. Kurumaya bıraktık. Hafilliği <gülüyor> yalnızlık. Onu çok güzel lan. Ya biz de bu işi yapıyız ya Ne? Ya. Yağmur oğlum yağmur Şimdi korumaya bıraktık gençler Biraz kurusunlar. Sonra bir 2500 zımpara pastacıyla Yanacak, yanacak Hatta ya. ja şu jantlara da boya attık Çünkü küflüydü Yeni jant almak istemedim Makinemizin şurasında şöyle Krom efekt yaptık güzel oldu oğlum yağmurmaya lan Hmm. Hayırlı işler bekleyin Yeni bir günden merhaba gençler Mobiliyeti toplamaya başladık Parçalarımızın yarısı orada Yarısı burada Bugün bitireceğiz Peugeot'u biliyorsunuz boyamıştık Bu müşterinin olduğu için daha parçalar eksik Adamlar parçaları almamış yapmıyoruz Biz de kendimiz motorumuzu topluyoruz şu an Makinemiz orada yerde yatıyor Jantlarımız orada yatıyor Yatıyor yani bugün toplamaya başladık Hayırlı şu arka demiri bir bulamadık gittik biz de kendi demirimizi boyadık yapacak bir şey yok son şeyleri sizinle paylaşacağım birazdan çok sıcak İzmir az biraz şekil aldı Bayadır bir parça falan gittik daha devam ki alüstran ne diyelim bir şey he olacak okey Simdilik bu ayarda, şimdi makineyi toplamaya geçiyoruz artık. Yani. Yeni bir günden merhaba gençler. Mobiletimiz çalıştı, sesi duyuyorsunuz. Az bucık işleri kaldı işte, size mobileti göstereyim şimdi. Şu an bir var. Ali Bey, Ali Bey para atıyor polisajdan önce. Sentiye bitmedi. 19-19 gradör olarak ayarladık. Arka atlasımız koptu. Gerisini aldık. Devam ki. sayıyor gençler. Şu şeyin altındaki kapatlar kaldı takacağımız. şu boşluğu gören O kaldı. Geri kalan tınıfını tın sayıyor. bize şu hatta aldım da takamadık. Onu da yaptık mı tamamdır. Mobiled online. Gençler mobiledimiz hemen hemen bitti. İşte Stikerlerini yapıştırdım. Şunları falan koydum. Şurayı yapacağız. Falan. Şu an için on numara 5 yıldız polisler filan yaptık sabah şunu da polis acıdık arka atlasları aldım üşendim takamadım koltuğu kaplattırdım. orijinalde o koltuk biliyorsunuz şunu bulamıyorum yalnız bunu alacağım bir de çamurlu şurada bir demir var onu bulmam lazım gerek alan bir şey yok mobiş online hayırlı uğurlu olsun bir sonraki video yüksek ihtimalle maliyet videosu bunun maliyetinin ne kadar olduğunu ne kadar çıktığını sizlere hep beraber göreceğiz. Hepsini zaten faturaladım ben. Faturalamadıklarım var ayrıyetten. onları filan bakacağız. Ayarlayacağız. Burada da emektarım var. ZR ne oldu derseniz ZR evde yatıyor. kullanmıyorum İşte bizim evin yollarına Zift atıyorlarmış kanka O yüzden arabaya Zift gelmesin diye kullanmıyorum Zaten normalde de kapalı duruyor Samanlık arabası Bu da samanlık mobileti olabilir mi? Yok ben bunu satacağım Satmak için yaptım zaten Ama çok nakit dedi. Hakkını verene vereceğiz Hastalık işi topladık kendimiz boyadık Herşeyi biliyorsunuz Her şeyini kendimiz yaptık Hayırlı olsun mobiş Motorun son hali bu hep son hali, son hali diye çekiyorsun Arkadaş geliyor, bir daha yapıyor falan Makinemiz böyle, bilardoni Şuradan görebilirsiniz, bilardoni Pistonumuz, cartonumuz, bittiğimiz her şeyimiz o numara yeni Şuna bir göstermiştim, kaplama yaptık alüminyumdan, güzel oldu. Şimdi makinemiz bebek Zehra'nın yanına gidiyor Bu da bezinlikten bezin olmak için plakamız yatıyor da bir bukle bakın yatıyor